Başakşehir Metrokent olarak, şimdi burada Adım 34 Gayrimenkul Franchise e, e, veren bir firma açıkçası. E, Metrokent, Başakşehir e, bildiğiniz e, üzere e, İstanbul'un e, yükselen bir değeri, hala yükselmekte olan bir değeri, uzun e, süredir Başakşehir'de faaliyet göstermekteyiz bizler de. E, hem yatırımcının... E, tercih edebileceği bir yer. Aynı zamanda e, yaşanabilir alanları ve güvenlikli alanlarıyla beraber yaşanılabilir bir alanda olduğu için yatırımcının da ve yaşamak isteyen kişilerin de tercih ede edeceği e, bir yer Başakşehir. E, Metrokent Adım 34 Şubesi olarak biz müşterilerimize, dostlarımıza e, şunu özellikle söylemek isteriz ki e, uzman personellerimizle biz onlara e, istedikleri her e, noktada e, gayrimenkul alım ve satım projelerle ilgili e, geri dönüş sağlayabiliriz. E, bizi tercih edebilirler, arayabilirler. E, ücretsiz bilgi e, vermekten memnuniyet duyarız.